Hadi, gelin 5,005'i 7 ile bölmeye çalışalım ve sonuç ne olacak görelim. Klasik bölme işlemi şeklinde tekrar yazalım. 5,005 bölü 7. Bu bölme işleminde en önemli olan şey ne biliyor musunuz? Virgülü koyduğumuz yere dikkat etmeliyiz ve unutmamalıyız. Bunun dışında yapacağımız işlemin normal bir bölme işleminden hiçbir farkı yok. Virgül birler basamağından hemen sonra konulmuş. O halde bölüm hanesinde de virgülün birler basamağı ile onlar basamağı arasında olması gerekiyor. Şimdi sanki normal bir bölme işlemi yapıyormuş gibi başlayalım. Bakalım. 5'te 7 kaç kere var? Hiç yok. O halde buraya 0 yazalım. 0 çarpı 7 0 eder. Aslında bu çarpımın sonucunun 0 olduğunu buraya yazabiliriz. Hadi yazalım ve Bölme işleminin hakkını verelim. 0 kere 7, 0 eder. 5'ten 0 çıkarsa 5 kalır. Şimdi yukarıdan sıradaki 0'ı indirelim. 50'de 7 kaç tane var? 7 kere 7, 49 eder, bunu biliyoruz. O halde, 50'de 7, 7 kere olmalı. 7 kere 7, 49. 50 eksi 49, geriye 1 kaldı. Yukarıdan bu 0'ı aşağıya indirelim. Yukarıdan bu sıfırı aşağıya indirelim. 10'da 7, 1 kere var. 7 kere 1, 7. 10'dan 7 çıkarsa 3 kalır. Son olarak yukarıdan 5'i indirmemiz gerekiyor. Ve 35'te 7 kaç kere var sorusuna cevap verelim. 5 kere var, öyle değil mi? 5 kere 7, 35 eder. 35'ten 35 çıkarsa da 0 kalır. Bölme işlemimiz bitti. 5,005 bölü 7 işleminin sonucu 0,715.